Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizde tek Vision sensörle 6 farklı ürünün ayırma sisteminin 2. bölümünü çekeceğiz. Bu 2. bölümde zaten çoğu işlemi halletmiştik ilk bölümde. 51 dakikalık bölümde. Şimdi artık bundan sonra 10 dakikalık, 10 dakikalık bölümler halinde ufak ufak devam edeceğiz. Muhtemelen birkaç video sonra bu program tamamen çalışır hale gelecek. Bu, bu eklememiz gereken birkaç şeyden sonra da artık simülasyonda işlerimizi devam ettireceğiz. Simülasyona bağlayacağız. Oradaki input output'ları ayarlayacağız. Sonrasında artık e, basit uygulamalardan, zor uygulamalardan giden bir eğitim serisinin de başlatmış olacağız. Şimdi burada eklememiz gereken birkaç bir şey vardı. Ben az önce yanlış bir şeyler yaptım. Video gitti. Ondan dolayısıyla şunları eklemiş oldum. Bunlar şu en son eklediğimiz şeydi. Ee, pusher sensörlerinin. Bu en son eklediğimiz şeydi. Şimdi programı dönecek olursak, burada zaten biz çoğu şeyi yapmıştık. Yani e, en son hatta neler yaptığımızı tekrardan bir hatırlayalım. Ayırma bölümünü yazmıştık. Ayırma bölümü dediğim yerde, yani şu pusher aktif, insert pusher DB ve pusher takip programlarının çalıştığı yer. Yani ana program gibi düşünebilirsiniz. Sonra bu ana programı da gerçek OB1 yani e, tüm piyasanın ana programının içine atıp çalıştıracağız. E, şimdi neler yapmıştık? Pusher takip yaptık. Pusher takip şu işi yapıyordu. E, Databilon için eklenmiş olan bilgileri pusher'ın yanındaki fotoseller sayesinde tek tek tespit ediyordu. E, pusher DB'de, Insert Pusher DB'de Vision sensörün görmüş olduğu değeri yani o anda mesela mavi alt geçiyordur. Üçtür değeri. O üçü mavi alt sensörün e, mavi alt pusher'ın ereğine yazacak. Tek tek. Yani array'i yazma işlemi yapıyor aslında. Pusher aktifte şu şartlar olduğu zaman yani seçilecek olan ürün anlık ürüne eşitse ve pusher arkadaki sensör yani arka rit kontak görüyorsa aktifse pusher sensör yanındaki fotosel e, de aktifse pusher'ı ileri doğru it anlamında. Yani pusher aslında aktifleştiriyor ama deaktif etmiyordu. Deaktif de nasıl yaptık? Ayırmanın içinde şuraya pusher ön rit kontak. Şimdi mavi üst pusher ön ritkontak gördüğü anda pusher'ı resetle diyoruz biz burada. Resetliyor ve pusher artık yerine geçiyor. Bunları da reset yapalım. Bu şekilde. Şimdi yapmamız gereken şey bu e, konverörü hareket ettirmek. Nerede yani bir konverörümüz? Bir, iki, üç. Üç tane konverörümüz var. Bu Converse Start'ı bastığımız anda ilk başlangıçta otomatik olarak çalışacak. Yani bastığımızda çalışacak. Pusher geldiği zaman yani pusher çalıştığı anda e, duracak. Pusher'ın işi bittiğinde, Arkritico'dan tekrardan gördüğünde. Şimdi ne demiştik? Pusher'lar çalıştığı anda bizim Converse'lerimizin e, durması, bizim hepsinin durması gerekiyordu. Bunu nasıl yapacağız? MA Pusher Sonra Kaç tane puşlarımız var? 6 tane. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Şunları tek tek ekleyelim. Bunlar aktif olduğunda benim... Memori. Memorilerde bakalım hangisini kullanmadık. Show Shoveltex. Memori 7. Memori 1.4'ü kullanmıştık en son. M 1.5. Pusher. Çalışıyor. Aşağıda. pusher çalışıyorsa şu normal açık yapalım pusher çalışıyorsa benim konverlerimi resetlensin bakalım konverlerim hangisiydi besleme konveri Q1, 2, 3 bunu isterseniz ayrı ayrı da yapabilirsiniz isterseniz reset BF olarak kullanabilirsiniz Q0.0'dan sonra arka arkaya benim konvörlerim olduğu için Q0.0'dan sonra 3 biti resetliyorum burada. Şu an şunu yaptım ben. Convör e, pusherlarından herhangi biri çalışıyorsa besleme konvörlerim tamamı duruyor. Buraya kadar tamam. Şimdi pusher çalışmasını bitirdi. Artık e, işlemi bitti. Ondan sonra konvörlerim tekrar çalışması gerekiyor. Onu da nasıl yapacağız? Eğer pusher'larımın arka rit kontakları görüyorsa bu da pushurun çalışmada anlamına geliyor. Pusher'lar kapalı olduğu anlamına geliyor. Hemen onları ekleyelim marka arkaya. 4, 5, 6. Bunu da ekleyelim. MH pushur ark. YH pushur ark. YU pushur ark. Ya A, Pusher, Arc. me ö, Pusher, Arc. ma Pusher, Arc. Burada da yapacağımız şey, bir nokta bir şey kullanmıştık. 1.6'yı kullanıyoruz. Pusher kapalı. Pusher'lar kapalı olduğunda... Bunlar set BF olsun. Q 0.0 daha sonra 3 bit olacak. Bunu pusher kapalı yapalım. 3 yapalım. İşte pusher kapalı olduğunda benim start butonuma basmaksızın aktif olacak. Çünkü başlangıç tansının hepsini arka yani rit kontakların hepsi görüyor olacak. Pusher, dolayısıyla pusher kapalı set e, setli kapalı olması setli olacak. Ve Pusher kapalı buradan geldiği zaman da konverilerim çalışmaya başlayacak. Onu da çıkıyoruz en başa. Start'ın altına bir tane de M1.7 sistem. Stop'ta da Geliyoruz. Bunun hemen altına bir tane de. Sistem reset. Burada yaptığım şey start'ı ama Sistemi açılacak. Sistem açıldığı zaman bunun öndeki şartı ekliyorum bunu da. Sistem açıksa ve e, pusher'ın arka rit kontakları görüyorsa pusher kapalı biti aktif olacak. Yani memory yardımcı rolesi aktif olacak. O aktif olduğu zaman da benim konverilerim çalışmaya başlayacak. Şimdi bunu denemek için yavaş yavaş artık faktörü ayağının input output ayarlarını yapmaya başlayalım. Driver'dan. Şimdi ben bunu hızlı bir şekilde ayarlayayım. Çünkü bayağı sıkıcı burası. Ayarladıktan sonra tekrardan görüşelim.